Atatürk'ün e, yok edilmeye çalışıldığı, ders kitaplarından çıkarıldığı, e, Atatürk ilke ve devrimlerinin sığ bir biçimde anlatıldığı zamanlardan geçiyoruz. E, 15 Temmuz FETÖ darbesini de hiç unutmayalım. Profesör Haydarbaş, Fetullah Gülen'e mektup yazmış ilk kişidir. Onun bir hain olduğunu vurgulayan ilk kişidir. Atatürk'ten uzaklaşırsanız, özetle bize söylediği odur, bütün çirkinlikler gelir, orayı doldurmaya kalkar, sizi tehdit eder diyen kişidir. Ve e, Hoş Geldin Atatürk kitabıyla da muazzam ders vermektedir. Çok rahat okunan bir kitap bıraktı, kalın ve rahat okunan bir kitap. Gençlere okullarda öğretilmeyen Atatürk'ü oradan öğretmek gerekir. Anneler babalar bu kitabı alıp çocuklarına dayatma değil biz dayatmaların karşısındayız ama mutlaka önüne koyup bak sana hayat dersi var burada demelidir. Nutuk okunması zordur. Keşke herkes Nutuk okuyabilsin. Fakat hoş geldin Atatürk'te. O Nutuk'ta Atatürk'ün yapmak istedikleri bugüne dek yaptıkları zaten 19 Mayıs'ta başlar malum 1919'da başlar Nutuk ve e, Profesör Haydarbaş'ın o kitapta anlattıkları, o kitapta öğretileri son derece güçlüdür, rahat okunan, e, teknik terimlerden arınmış, tertemiz bir Türkçe ile yazılmış kitap olduğu için mutlaka okutulması, böylelikle Atatürk'ün anlatılması gerektiğini savunuyorum. Atatürk için yazılmış çok kitap var, ama ağır dil kullanıldığı için. E, Bazen Atatürk'e aşık olanların dahi okumakta zorlandığı eserler olabiliyor. O bakımdan özellikle hoş Atatürk, 7'den 70'e, 80'e, 100'e herkesin rahatlıkla okuyabileceği ve çok şey öğreneceği, yeniden Atatürk'ü düşüneceği bir e, yapıt diyorum, bir başyapıt, onun için e, okullarda ders kitabı olarak okutulmalıdır dedim. Ama e, mevcut sistemde zor olduğu için e, aileler sahiplenmeli, almalı, edinmeli ve çocuklarına, gençlere, herkese okutmalıdır. Birbirine armağan etmelidir bu kitabı hatta. Biz birbirimize giderken tatlı çiçek pasta götürüyoruz. En kalıcı, en özel armağan olur. Bu Hoş Geldin Atatürk kitabı.